ben Ortaköy Camii'ne gittiğim dönemlerde günde 15-20 kişiyi vuruyorlardı. Bizim alt katta ülkücü bir genç vardı. Memur Sen Sendikası'nın İstanbul işte başkan yardımcısı mı neydi? Onu vurmuşlardı. Bizim evin bir altı, bir alt katı. Şehit etmişlerdi. Ucu bucağı yoktu. Herkes vuruyorlardı yani. Her gün haber geliyordu. Ben öyle bir ortamda gidip Ortaköy camide namaz kılıyordum her gün sabah. Maşallah. Sırf kabadayılık olsun. Yani cesaretimi göstermek için yapıyordum. Tevekkülümü ve cesaretimi. Yani hiçbir şey olmayacağını göstermek için. İnşallah. Maşallah. Ya mümin, hiçbir şey olmaz. Maşallah. Ya kaderin neyse seni evinde de bulurlar kardeşim iş mi bu yani hiç sokağa çıkmayacaksın mı sen. <gülüyor>